Denklemin çözüm kümesini bulalım ve işlemin sağlamasını yapalım. a artı 5, 54'müş. Burada bir a değişkenimiz var ve bu a'ya 5 eklersek 54 ediyormuş. Aslında bu işlemi aklımızdan bile yapabiliriz ama daha karışık sorular çözerken yardımcı olsun diye biraz daha sistematik bir şekilde yaklaşalım. Böyle bir denklem verildiğinde genelde a'yı denklemin bir tarafında yalnız bırakmamız gerekiyor. Burada a sol tarafta olduğuna göre sol taraftaki her şeyden a dışındaki her şeyden kurtulmaya çalışalım. Sol tarafta a dışındaki tek şey zaten artı 5. Bu artı 5'ten kurtulmanın en iyi yolu o zaman artı 5'ten 5 çıkarmaktır. O zaman 5'i çıkaralım. Ama bu eşitliği bozmamak istiyorsak sol tarafta yaptığımız her şeyi sağ tarafta da yapmalıyız. O halde sağ taraftaki 54'ten de 5 çıkarmak zorundayız. Sonuç olarak elimizde 5 eksi 5 var. O da a artı 0 olacak. 5 ekleyip 5 çıkardığımızda bunlar birbirlerini götürdüler değil mi? a artı 0 da a'ya eşittir. Geriye 54 eksi 5 kaldı. Bu da 49 eder ve işlemimizi tamamladık. a bilinmeyenin 49 olduğunu bulduk. Şimdi işlemin sağlamasını yapalım. Bunu nasıl yapacağız? a'nın yerine 49 koyup yapabiliriz. A yerine 49 yazalım, artı 5, 54'e eşit. 49 artı 5 eşittir 54. Demek ki işlemimiz doğru.